Arkadaşlar merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün e, her zaman yaptığımız seferlerimizden farklı olarak bir mod tanıtımıyla karşınızda olacağım. Şu an karşımızda e, oyuncu bir sitesinden Hakan Terzi ve ekibinin yapmış olduğu e, bir öncelik kasa Manlyons Koç otobüsü mevcut. E, Yine çok büyük emeklerle, büyük fedakarlıklarla, zaman ayırarak yapılmış bir otobüsle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, otobüsümüz bugün itibariyle sizlere sunulmuş olacak. Otobüsün indirme linkini videonun açıklamalarında bulabilirsiniz. Otobüsümüz yine kapılarımız, bagajlarımız hepsi açılır durumda. Aynı zamanda bagajlarımız mevcut, içinde yolcularımız mevcut, görüyorsunuz. 2 artı bir ve iki artı 2 seçeneğiyle bu otobüsümüz gelmekte. Şöyle ki, önceki galeriye gidip otobüsümüzü bir göstermek istiyorum. Yine mod galerisinden ulaşabiliyorsunuz otobüs otobüsün mod bayisinden. arkadaşlar. Tek e, şase olarak geliyor. Kabin olarak. E, şanzımanımız e, 6 ileri vites. Rotardarlı olarak. Arabamızın e, en bizim için önemli olan biri dış kaplamalarımız. Size dış kaplamalarımızı gösterir. Yine çok güzel skinler yapılmış. Arkadaşlar kaplamalar yapılmış. Nişikli seyahat. Topcam. İsmail Ayaz. Çankıra Özlem En çok beğendiklerimden Asparta Petrol Turizm Bunu çok beğendim çok güzel duruyor Antalya Kale Seyahat Konya kaymak Misa Masya Pamukkale Turizm Kayseri Süyha Turizm Ve Lansman e, Kaplaması olarak Arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde bizleri detaylı <gülüyor> e, olarak hazırlamışlar. Otobüsümüzde e, yolcularımız ve bagajlarımızı seçebiliyorsunuz. Burada yine kayar tabelalarımızı e, ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz gibi ne, ne yazmak istiyorsanız yazabiliyorsunuz. E, şoför mekana ışığı olarak beyaz kırmızı mavi ve yeşil olarak e, ayarlayabilirsiniz yolcularımızı seçebilirsiniz şuradan da iki taraftan mı seçecektik kaabil seçeneğinde iki, bir artı bir ve iki artı bir seçeneğimiz mevcuttu Onu da bulmaya çalışacağım Arabamızın iç kaplamalarını da değiştirebiliyorsunuz, görüyorsunuz sedef beyazı, mount kaplama, piano black, chrome kaplama hangisini isterseniz yapabiliyorsunuz. Navigasyon takabiliyoruz bu kısma. Kayar tabularımızı söylemiştik zaten. İsterseniz iç kısımlarına kabın aksesuarlarını takabiliyorsunuz, onları da gösterdim. Şu an ben iki artı bir kabin seçeneğini seçtim. Evet kabin seçeneği burada bakın. iki artı bir ve 2 artı 2 seçeneği olarak şöyle göstereyim. 2 artı bir, iki artı 2 kabin seçeneğimiz de burada. Bu da çok güzel bir özellik olmuş. Otobüsümüzü tekrar dönelim. Kornalarımız iki tık. Kapatalım. Kapı içine geçtiğimizde yine e, oyun saati orada e, görmekte 15:42 olarak. Yine kapı açtığımızda iç kısımda e, yine uyarı ışıkları çıkıyor. başlatırken Bakın hani e, şey olarak bir önceki turun da ne yapalım işaret çıkardı hatırlarsanız bunu da manı yapmışlar çok güzel olmuş gerçekten de şu an ben kabin aydınlatması olarak bu hangisi işte, hatırlamıyorum ama bakın kabin aydınlatması şu şekilde yem sanıyor kırmızı olarak ayarlamışım e, Kapılar açtığımızda yine 1 e, ve 2 numaralı kapı, hani ön var açtığımızda onların o yaraları yanıyor. En de aynı anda göster yapan de var aynı şekilde. Ve oyuncuğuz biz e, sistemimizin de logosu da mevcut. Evet ufak bir tura e, çıkalım. Şu an İstanbul'da, İstanbul'dayız. Sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanırım. Şu an tabelalar bizi Ankara istikametini götürecek. Evet gerçekten Harika bir mod olmuş Tekrar yapan arkadaşlara Teşekkür ederim. Bu arada e, videoda Kimden eve geçtiğinizi söylemeyi unuttuk e, Bu modda e, Helvete e, Metehan Bilal Harun Aras Emir Bardakçı Artin Kazancıyan e, İsmail Arslan ve Abdullah Zengin Arkadaşlarımızın de var Huzurunuzda hepsine tekrar Teşekkür ederiz Bu güzel modu bizlere kazandırdıkları için Ellerine, emeklerine, Harcadıkları zamana Teşekkür ediyoruz ee, Gerçekten Yani bu arkadaşlar 2020 yılına bence damga vurdular ee, Bize kazandırdıkları otobüsle ee, Travego, eski kasa Travego olsun Ondan sonra e, Yeni Tourliner olsun Manlyon's Konç olsun Bunları gerçekten bizlere özveriyle çalışarak, zaman ayırarak yani hiçbir sonuçta mali kazançları yok. Hepsine teşekkür için. ediyoruz. Bütün harcadıkları emeklere, yani herkesin huzurunda teşekkür ediyorum. Otobüsümüzün dış kabinden de gösterelim. Bakın. Şöyle geniş yola çıkalım. Dörtlerimizi de yakalım. Ne kadar güzel görünüyor görüyorsunuz. Yani ben gerçekten çok beğendim. Yani beğenme mümkün değil. Tekrar söylüyorum otobüs modunun indirme linkini video açıklamasında bulacaksınız arkadaşlar. Şöyle biraz hız denemesi yapalım otobana çıktıktan sonra. Sonra sağdan çıkın. Şöyle tarzlarımızı devre alalım. Sağ çıkışı Yok Kapalıymış. Hız yaparken kişi yola tabii ki. Evet, otobüsümüz şöyle bir de köprü altına park edelim. arkadaşlar tekrar kaplarını açalım. Oo, yankıya bakın. Gerçekten köprü altında ses mükemmel geliyormuş. 10 numara 5 yıldız Jantlarımız da çok güzel parlıyor Şöyle yakın çekim yapabilir miyim? Gerçekten 10 numara 5 yıldız Euro Euro 6 motor arkadaşlar modumuzu ve orijinal linkinden indirmeyi e, size tavsiye ediyorum e, Umarım zevkle oynarsınız güzel güzel seferler atarsınız Arkadaşlarımıza tekrar huzurlarınızla teşekkür ediyorum e, her videoyu izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum e, bundan sonraki e, sefer videolarımızda e, bu de kullanacağız e, Herkese iyi oyunlar diyorum Hoşçakalın